Ön tarafta ise iki büyük olmak üzere toplam 5 göz vardır. 15. İlk yak motifi sanıldığından aksine ilk olarak Çin'de değil Roma'da görülmüştür. 16. Simgi burada sakız bulundurmak veya satmak yasak. Allah Allah. Nasıl oluyor bu? 17. Bir zürafa dili ile kulaklarını temizleyebilir. Dili demek ki bu kadar uzun.